Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar Ekim 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili yaylar Ekim ayı sizin için geleceğe dair hedef ve planlarınızı odaklandığınız ama buralarda bazı gözden geçirmeler yaptığınız sosyal hayatınızda arkadaş ilişkilerinizin öne çıktığı ekip faaliyetleriyle ilgili bazı adımlar atabileceğiniz önemli bir ay konu başlıklarına baktığımızda Güneş 23'üne kadar terazi burcunda Mars ay sonuna kadar terazi burcunda Merkür Retrosu devam ediyor. Terazi Burcu'nda ayın 18'ine kadar, 18'ine itibaren ilerleyecek. 6 Ekim'de terazi yeni ayı doğuyor. Ve 20 Ekim'de Koç Burcu'nda Dolunay meydana geliyor. Evet, şimdi detaylara bir bakalım. 11. ev alanınız çok hareketli tabii ki. Güneş orada, Mars orada, Merkür orada. Ve 6 Ekim'de burada bir yeni ay var. Yeni ay yeni kapılar açabilir, yeni planlar, projeler gündemde olabilir. Ama Merkür'ün gerilemede olması biraz sanki bir şeyleri yavaşlatıyor e, ve bazı kararsızlıklar da yaratabiliyor Evet bir proje üzerinde çalışıyor olabilirsiniz ve bir işbirliği olabilir bu ya da e, yeni bir grup ilişkisi ya da bir yeni Eğitim programı, yani bir ekip, bir faaliyet, bir organizasyon, belki sosyal amaçlı bir toplumsal bir görev. E, buralarda bazı e, oluşumlar var. Arkadaşlarla yapmak istediğinizde ya da planladığınız bazı oluşumlar var. Belki bir tatile çıkacaksınız, belki bir eğlence söz konusu veya e, arkadaş ilişkilerinizde Belki önemli bazı kararlar söz konusu. Buralara vurgu yapan bir yeni ay. Aslında güzel bir yeni ay sizin adınıza. Çok olumsuz tesirler yok bu yeni ayda. Lütfen kişisel doğum varitelerinize bakınız. Özellikle yeni ay 13 derecede doğacağı için, 13 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa, etkiler bireysel olarak daha bir öne çıkabilir Önce burçlarda gezegenleriniz varsa özellikle daha güçlü tesirlerle karşılaşabilirsiniz Belki yeni bir proje gündemde olacak ama biraz eskiyle bağlantıları da var bunların Merkür gerilediği için eski bir arkadaş çevresiyle tekrar görüşmeniz ya da uzun süredir görmediğiniz kişilerle karşılaşmanız eski iş arkadaşlarından ya da eski, daha önce çalıştığınız bir işten bir şirketten belki yeni bir teklif almanız yarım kalmış bazı işleri, projeleri ele almanız mümkün. Yani bunlar tabii böyle daha önce değerlendiremediğiniz bir fırsatı değerlendirmek gibi de olabilir. Yani kendi lehinize çevireceğiniz güzel etkiler de olabilir tabii ki. Ekim ayı enteresan bir ay. Her zaman rastlanmayacak bir şekilde birçok gezegen, yani birkaç aydır gerilemekte olan gezegenler bu ay gerilemelerini bitirecek ve ileri harekete dönecekler Evet 6 Ekim'de Pluto oğlak burcunda gerilemesini bitiriyor 10 Ekim'de satürn kova burcunda gerilemesini bitiriyor 18 Ekim'de Jüpiter gerilemesini bitiriyor yine aynı 18 Ekim'de Merkür gerilemesini bitiriyor ancak bir gezegen gerilemesini bitirip ileri harekete dönmeden önce önce hız keser yavaşlar ve duraklar ve bu böyle bir iki gün, üç gün sürebilir bu duraklama süreci. Ee, bu tabii ki önemli. Yani bizi de etkiliyor bu gezegenlerin duraklamaları. Biz de biraz böyle bir duraklıyoruz bu süreçte. Ee, yavaşlıyoruz. Ee, ve duraklayan bir gezegen aslında hangi burçtaysa ve o burç bizim haritamızda hangi evdeyse oraya daha fazla bir odaklanmamız gerektirir. Özellikle gerileme dönemindeki süreçte hayatımızda fark etmemizi gerektiren bazı şeylerle karşılaştıysak özellikle bu duraklama döneminde evet, yaptıklarımız ya da yapmadıklarımızda yüzleşme, eksikleri fark etme, hataları bir görme gibi durumlar söz konusu olabilir. Aslında günlük hayatın hızı biraz yavaşladığında, durakladığım ki gerçekten zamansal olarak da bu yavaşlamayı hissedebiliriz bu ay ortalarında özellikle e, hız kestiğimizde ana odaklandığımızda gerçekten önemli farkındalıklarla karşılaşmamız mümkün İşte bu fırsatları verebilir bize 5 ile 20'si arasında özellikle bu duraklama dönemi aktif görünüyor 20'sinden sonra artık gezegenlerimiz ilerliyor ileri hareketli olacaklar ve Belki biz daha böyle bir İleriyi göreceğiz. Belki e, attığımız adımlar, işte planlarımız, programlarımız, projelerimiz daha rahat hayata geçecek, daha hızlı bir şekilde sonuçlanmaya başlayacak. 20 Ekim'de Koç Burcunda dolunay var. 27 derece Koç Burcu dolunayı. Sizin için keyifli bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. Ateş enerjisi taşıyor aynen sizin gibi. Evet, artık Jüpiter de ileri harekette. Dolunay sırasında 5. evinizde meydana gelecek bu dolunay. Dolunay'ın yöneticisi Mars. Pürito ile tam bir, böyle bir karesi var. Bu biraz zor bir açı, sert bir açı. Ee, Mars Pürito karesi dönüştürücü, biraz böyle e, manipülatif bir açı olabilir ama hırs ve tutku da verir. Yani değişim, dönüşüm için güçlü bir e, mücadele gücü de verir bize. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 27 derece ve yakınlarında öncü burçlarda koç, terazi oğlak ya da yengeç burçlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bu baskıları bu manipülatif durumları hissedebilirsiniz ama bulunmuyorsa o zaman sizin için çok da öyle baskı yaratmayabilir daha rahat daha olumlu tesirler içerisinde olabilirsiniz yani aşk hayatınız öne çıkıyor biraz da eğlenceli konular var çocuklarla ilgili daha fazla aktivitenin öne çıktığı belki bazı kararlar aldığınız ya da daha önce yaptığınız bazı girişimlerin sonuçlarını aldığınız bir dönem. Parasal konularda güçlü dönüşümler olabilir ama baskılar da olabilir. Özellikle yatırımlara, spekülatif piyasalara, hani borsaya, dövize falan buralara biraz belki dikkatli yaklaşmakta fayda var. Çünkü Pluto özellikle para alanınızda manipülatif durumları, parasal konularda daha fazla hissedebileceğimizi gösteriyor. Borçlanma konularına da biraz daha dikkatli, temkinli yaklaşmakta fayda var. Yani Dolunay belki çocuklarla ilgili, belki bir kişisel yatırım, belki tamamen hani keyif aldığınız bir e, faaliyet için biraz masraf da getirebilir. Hani bir harcama da e, getirebilir sevgili yaylar. Ayın artık son haftası bu tesirler aktifleşecek. Daha fazla hayatımızda Dolunay tesirleri gündemimizi şekillendirecek. Sevgili yaylar... Ayın 8'inde Venüs, iyicil gezegenimiz, şans gezegenlerimizden küçük benefik Venüs sizin burcunuza geçecek. Evet, yaklaşık şöyle bir 20 gün kadar Venüs burcunuzda olacak. Ee, bu iyicil bir etki. Yani Ekim ayının 8'inden itibaren biraz daha şanslı ve daha e, kısmetli olacaksınız Venüs'ün desteğiyle beraber. Jüpiter'in de ayın 18'ine zaten ilerliyor olması e, sizi yine maddi manevi her alanda biraz daha kısmetli hale getiriyor. Venüs iyicil etkileriyle güzellik, estetik gibi kişisel bakımlarınız için çok daha iyi bir dönemi işaret ediyor aslında. Yani belki kendinize ilgileneceksiniz, giyim, kuşam alışverişleri olabilir estetikle ilgili güzellikle ilgili kişisel bakım çalışmaları olabilir şimdi bu Venüs desteğimiz var ilişkilerde sosyalleşmeniz biraz böyle cazibinizin artması girdiğiniz ortamlarda dikkat çekmeniz Tabii ki özel ilişkiler aşk ilişkileri zaten 5. evinizde de dolunay var ay sonunda aşk alanlarında bir fırsatlar var burada ama sosyal etkileşimler, işbirlikleri, arkadaş ilişkilerinde de bu destekleri görebilirsiniz. Hatta parasal kazançlar anlamında da Venüsün koruması altında olduğunuzu ayın büyük bölümünde söyleyebilirim sevgili yaylar. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor.